Çekleri 2. içinde. Kardeş 5. Gala gala. Bir tane kaldı. Öldü. Sadece sen mi? Yok ben ha, bir tane daha. Kardeş bir tane lava kız kardeşim var. Ötekinin diğerleri öldü. 5 öldü, 4 öldü. Şimdi buranın diğer gelince, bu memleket hepimiz, evveli öküz ile başladık biz. İnek bulsan, öküz bulsan. Ondan sonra bir ara beygire döndü. Beygir sürdü sürüldü çünkü. Bu gördüğünüz evler, öküz ile çekildi bunların kirişleri. Daha aşağıdan kızıl çıktı oradan. İkisi de öküz koşu aladı bir kirişe. Bir saattir bura. Öyle Kiliş gelen bir saattir. Bir şey Odun motoru yok. Nacala kesiyorsun. Düzüyorsun. Getiriyorum eve atıyorsun. Her şey ele devam ediyor? Evet tabii canım. Öyle havadan yok. Şimdi var var yola odun motoru kırr, Bir oradan kesiyor. Atıyorum motora yalla. Ondan sonra Eşek devri var tabi buradan. Eşek devri Burdan alt şeye Ançalara odun satmaya giderdik biz. 50-60 eşeğe 50 Her günde gün aşırı 50-60 büyük buradan odun giderdi. Ançalara. Satılmak üzere? Satılmak üzere tabi. Onlar, onlarda nerede o zaman? Yok orada ağaç yok zaten. Oradan gelir. Bu zamanla ban sonu gelirini, ondan sonra hayvanlara bakarsın, çekersin, ertesi gün gene gene getirsin, eşya üç olanolu, iki olanolu, bir olanla gidenlere katıvarı, öyle öyle derken o da kapandı, indeşek yok, bir tek işte şekürüm burada, yok. Şimdi ondan sonra motor geldi, araba daha bu dün bollandı bu araba. Araba ileriydi. Bu köyde Alpaklar şöyle Ançalağlı, neydi onun adı? A ayağı topaldı onun ya, ne bir şey Bak aklımdan geçti otobayı. Onlar cibi de, gelirler de bura. O son açıldı zaten yol. Nasıl ulaşım sağlanır davet amca? Eskiden mesela şimdi. O'rayı anlatacaksın ya. Yani kışlar ne kadar kar yağdığında düşünsene. Şimdi burada hasta oldu mu yaralı veya bir kaza. salla biz o şey dikiyoruz biz. Hani buralarda sallan var değil mi orada? O musluktan geçince kadar. Oraya bir de o kare gerçinin tepesi de sonra. Oraya götürdük. Sırtımızda. Da salla. <gülüyor> sırtımızda salla. Allah. Buradan kareyi Sırtımızda ısan götürtük Hasta. Denizde. Kareyi kadar. Kare nereye? Bu miktarının kıysı. Böyle günler geçti. O günler arkada kaldı. <gülüyor> Şimdi. Eyle motor varsa bir daha alıyor, bir araba bir daha alıyor, koyuyor. Ve arabaya, yani, bir arabaya Arabi, bir motoru, işine gidiyor, arabaya gidiyor, arabaya gidiyor. Hayat böyle devam ediyor. Devam ediyor. Ahmet amca, askerliğini nerede yaptın? Celbol'da. Ne olarak yaptın? El olarak. Kaç yıl yaptın? O zamanlar çok uzun sürermiş askerlik. 24 ay yaptım ben, 24 ay hiç buraya gelmeden. Evli miydin? Evliydim, o zamanın imkanları yok. Buraya izine geleceksin ama nasıl döneceksin? Para da yok. Para, para, para sizden dönemiyorsun zaten. Evet. Biz evveli benim acımı yeri Edirimizdi. Oradan bizi aşmıştı, topladılar. Bir içine vardık biz. Tabii düşmesinler diye kıyılarda mahzunlu hava. Bir girdik. Ertesi gün aynı o mindiğimiz saate gelip oluyor vardık. Orada Cemsel hazırlardı. Hazırmış. Parfüllerini sokuyorlar içine. <gülüyor> Oradan Demirtepe'de bir yer var, alay orda. Orada demiş biz bilmiyoruz, sana da öğretim tabii. Oraya asırlar bizim bazı koşular da uttular. Ertesi gün herkesin koşuşi belli olacak. Rasgalla biz beşin bölürüz, biz. Gene de ailem beşin bölürüz, şirkteşimde de. Öylelik ya bizim bir yüzbaşı vardı, ben onun yalnız meteliydim. O zaman askerliğe hizmetler oldu, bayan ne derse onu getiriveriyordu. Hep i̇şte ben gidiyordum, getiriyordum, onu getiriyordum, onu getiriyordum, teslim ediyordum, o yemek yapıyor. Böyle izin çıktı benim, ama izin ökecek oğlum dedi, yüzbaşı çok seviyordu beni. Öyle seviyor, gideceğim dedim ben, ulan nereye gidiyorsun dedi ya. Ben yorulamayacağım dedi. Senin 45 gün bir ay izin hakkın var. 45'te mezunatın var dedi. 75 gün evveli seni koymayacağım dedi. Tabi o zaman geldi. Bir ay kala hizmeti benim askerliği bitmesine bir ay kala onun bölükten temiz bir adam seçti dedi. Hilesiz, hurdusuz. Hırsız olmayacak, hayırsız olmayacak. Böyle. Bir ay önce mi geldin yani askerden? 75 gün önce geldim. Huzmetlerini öğreteceğim ben. Manavını, kasabını. Etmek gelecek yeri, aşk gelecek yere işte. Ha, yerine kalacak kişiyi öğreteceksin yani. <gülüyor> öğreteceksin. Günün biteceği kadar onu, beni yiyeceksin. Orası çok yaman bir ocaktır. Seni huzmete alırım ama... Bu evin içine para da, yiyecek bir şeyler var. Bunlar kaybolsa sen orada duramazsın. Hiç izine gelmedin mi o zaman askerden Gel, abedemciğim? Gelmedim, gelmedim. Çocuk var mıydı? Var mı, var mı? O öldü, mi dedin? Bir kız vardı öldü. E onlar ne yaptılar o sırada burada? Hiç gelmemişsin mesela değil mi? E bakmışlar, baktılar canım. Onlara baklan vardı. Oradan biz... ...gün geldi... ...ben kızıyor yüzmeşki şey Bir gün kaldı, halbiysem o izin kağıdını ...yazmış, gitmiş alayda alay kamutanı imza aratmış gelmiş ki bana uymuş. Ben ne bileyim. Beni göndermiyor diye mi kızıyor mu? Ha ha ha. O bana gülüyor. Yolda karşılaşıyoruz. Ben eve gidiyorum. O böyle gidiyor. Abliye temb etmiş. Dünya hayatı olsun. Bana anılık yaptı. Sabala, ben geldim mi en gününe hemen peşeri vura. Geç oğlum içeri. Gelip oldu soğuktur. Aman aman aman. Geçerim ben içeri, dokuz yaşında bir oğlu var, on bir kız var. <gülüyor> Karın adı Memdu Hanım. Düzbaşı'ndı. Mayın Bülkan. Eee, seni e, nasıl bıraktı gari? E, tam, gün bitti gari e, gün geldi. 75 gün böyle koyacaksın dedi beni, beni ya. Bir demedin mi sen? Beni çoluk çocuk bekliyor demedin <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> o biliyor zaten onu. Önünde ya şey dosya. Nayat karıya demiş, yarın hamurda yollayacaksın ona göre hazırlığını yap demiş. Sabah oldu başı geldi. O kadar sevdi beni. Ben yat yatağım koğuşta hiç. Sen beni yatayın demez bana. Sen buraya belki de gelmek bile istememişsin Ahmet amca. Rahat çoğu yiyeceksin o. Yani sen bence gelmeyi istememişsin. <gülüyor> Bu, şimdi onların yüzünü ben nerede vurup da yiyeceğim? O kızı, kızıl oğlanı getireceğim. Onu bıraktım. Biz onunla kaka, ben ben varım. Onlara kaygıaltıyı yapar yüzbaşıyla yüzbaşı bölüye gidiyor. Biz onlara özel kaygıaltıyı yaparız. Çocuklarla. Şey i̇şte, e geldin mesela köye buraya demedin mi ben orada daha iyi bakılıyordum diye? E, Anlattım tabii canım anlatıyorduk. Neler yaptın askerden gelince neler yaptın Ahmet amca burada? Askerden geldikten sonra bir çeşit şey aldım odunculuk yaptım ancalara Sen benim tali kestim aldım ekimini, onu yordum. Ondan sonra <gülüyor> gemen aldım. Değmen de on iki sene kaldım, ekonomi düzeldi, mağazam düzeldi. Efendim beni kullanıyordu develi sonra ben ıslımları kullanmaya başladım. Ee, ya o gün de geçirdik, ondan sonra bağlığa diktik, o işte dediğim yere. Orada benim mağazam aracı vardır. Gurgar öldüşüyor, bu ana geldi. Kaç tane çocuğun vardı Ahmet amca? Benim mi? Evet. Benim üç kız vardı, bir oğlan vardı. Kızın biri öldü, İki kız, bir oğlan vardı. Onlar nerede şu anda? <gülüyor> <gülüyor> Atma buran, orada. Öteki de den, Hürde de gizli. Omer burada. Oğlan. Bir oğlum var şimdi. Bir oğlum orada. var. Geliyorlar değil mi yanında? Gelmedi canım, gelmedi mi? <gülüyor> Eskiden neredeydi evin Ahmet amca? Kaç yıllık evin değil mi şu an? <gülüyor> 60 seneli gibi ben durdum ya. Göster Bir şey sen gayrılaşma mi? Burada otursan göreceğim. Dışarıdan göster Ahmet amca Anladım. dışa çıktığımızda. Şimdi sen orası çok eski bir ev olduğu için e, göçtü evin buraya mı? E, buraya işte bu yapmadım ya. Buraya geldik şimdi. Ha, şimdi buradayım gari. Ne güzel. Ee, teyzeyle hayattayken geçiminiz nasıl Ahmet amca? Ben karı değiştirmedim. <gülüyor> bir taneydi değil mi? Bir tane. Bir tane hanım aldım. Kız olarak aldım. Babam rahmatlı çabuk o zaman. Onunla Ütürü dünyaya gitti. Ben de arkasından Ütürü dünyaya gideceğine evlenmeden. Üstüme gül koklamam. Hizcan <gülüyor> yok. Burak <gülüyor> burası mı Al. Hızı getirmeyecek mi? Ne? Balcanım doğal, biberi doğal, ayınmesi doğal, üzüm doğal. Şimdi ver Allah'ım formülü be. Ver Allah'ım formülü be. <gülüyor> Bu <Burada> ne oluyor? Sene <gülüyor> geçiyor. Yaşış ondan kısalıyor. Her şey doğalmış değil mi? İneik, koyun, keçi onun sütü doğal, yoğurt yemişiz. Öyle öküzler yiyeceği yine yiyeceği arpa büyüdü, doğal. Gübre yok o zaman. Hepsi doğal. Onun için böyle uzun ve sağlıklı insanlar. Yeni nesil böyle değil ha, Ahmet şey, amca. Yok. Şurada araba, hemen vardı ama çekiyor giriyor. Merhaba can çala. Orada bir kür dolaşıyorsun, işini görüyorsun, miniyorsun, Bu ayaklara şişmanlık kendine iyi bakıyor. Ne oluyor? Yaş 25'ine gitti mi, <gülüyor> kütük gibi. Kaynaşabilirsen <gülüyor> kaynaş. Kadınlar var, ne erkekler var. 110 kilo, 120 kilo bu. kakan bu. O da böyle erkek yoktu. Uzun adam vardı. Bütün adam çok oldu, doğru oldun da çok oldu. öyle. Teyzem mi vefat edenli kaç yıl oldu? O yıl oldu Cela. 2005'ten. 10 yıldır yalnızsın bu zamana kadar. Yalnızım. Evlenmedin. Evlenmedim dedim zaten. Düşünmedim bile diyor. Düşünmedim bile. Düşünmedim bile. O dedi bu evleninceye kadarın gibi oğlum. Cemil demten dediğin gibi. Yatın yerine eşek aramayacağım ben dedim. Aziz Allah. Ben Allah. böyle öte dünya'ya gideceğim. Onun iltilerini almayacağım dedim. Böylelikçe